Elimizde 12 metre yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir su deposu bulunuyor. Su deposunun içinde de yüksekliği 7, uzunluğu 4 ve genişliği 8 metre olan bir başka yekpare bir demir kutu var. Ve depo bu haldeyken suyla dolduruluyor. Deponun içindeki suyun hacmi nedir? Önce isterseniz bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Su depomuz 12 metre yüksekliğinde Uzunluğu 5 metreymiş, genişliği de 9 metre. Evet, elimden geldiği kadar güzel çizmeye çalışıyorum ve su depomuz bu. Saydam yapıyorum ki içinde ne olduğunu görebilelim. Hatırlayalım, 12 metre yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde. Bize bu deponun zemininde 7 metre yüksekliğinde, 4 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde metal bir kutu olduğu söyleniyor. Onu da çizmeye çalışalım. Evet, 4 metre uzunluk, 7 metre yükseklik, 8 metre genişlik. Aşağı yukarı böyle bir şey olmalı. Ekpare dediklerine göre metal kutumuz kapalı ve su geçirmiyor. Şimdi bu deponun içini suyla dolduralım. Su deponun içini tamamen dolduracak. Metal kutunun olduğu yerler hariç tabii ki. Depo dolduğunda içindeki suyun hacmi, deponun hacmi eksi metal kutunun hacmine eşit olacak. Zira metal kutu hacmi kadar suyu dışarıda tutacak. Şimdi hesaplayalım. Deponun hacmi 9 çarpı 5 çarpı 12 eşit. Bundan metal kutunun hacmini çıkaracağız. O halde onu da bulmalıyız. Metal kutunun hacmi de 7 çarpı 4 çarpı 8'e eşit. Deponun hacminden metal kutunun hacmini çıkardığımızda içeride olan suyun hacmini bulabiliriz. 5 çarpı 12, 60. 60 çarpı 9, 6 kere 9, 54. O zaman 540. Ve bu, deponun toplam hacmi. Metal kutunun hacmi ise, 4 çarpı 8, 32. 32 çarpı 7, o da eşittir, 224, değil mi? 30 kere 7, 210, 2 kere 7, 14, 210 artı 14, 224. Deponun hacminden kutunun hacmini çıkarıyoruz. 540, eksi 224, Eşittir 316. Birimimizde metre olduğuna göre deponun içindeki suyun hacmi 316 metre küpmüş.